Evet, denizimizi, gölümüzü, nehrimizi oluşturmuştuk. Ama şu standart bir kara görüntüsü pek hoş değil. Şimdi bunun için otomatik bir materyali hazırlayalım. Vergeye göre kendisi otomatik versin. Bunun için de hemen new folder materyal klasörünü oluşturdum. Hemen içerisinde hemen sağ klikle bir materyal oluşturdum. Bunun adına da Auto e, M alt dire Auto Material dedim. Hemen bunun üzerinde sağ tıklayıp Material instansını da oluşturdum. Otomatik ismini koydu sonunda instekledi. Şimdi oluşturduğumuz materyali hemen NSEB'e atalım. Görüntü sizi şaşkına çevirmesin. Emrakstone'du. Biz bunu geçici olarak vermiştim ben onu. Otomatik olarak değiştirdim. Şimdi bize gerekli olan nelerimiz var? Ee, bazı bölümler kaya, bazı bölümler toprak, bazı bölümlerde çim olacak. Bunun için material function oluşturacağız. Evet material function ne yapalım, çim, grass, ee, toprak için 4 ve bir de kıyamız olacak. Bu da rock diyelim. Rock, stone, daha çok taş olsun. Material Function eklemedik başına. Evet. Bunları oluşturduk. Şimdi bunları yapmak için hazır olan Arne Dengin'in starter contenti içinde bulunan materyallerden faydalanacağım. buradan rock olarak arayayım bazalt rock slate rock stone evet e, rock bazalt olabilir hemen bunu açıyorum yerleştirelim e, çim vardı grass Rust. Hadi bu da açılsın. kaldıralım. Eee ayrıca bir de 4 vardı. Rust. Bakalım. Evet. Gradle. Bunu da açalım. Şimdi açmamız gerek. Kendi fonksiyonlarımızı da hemen açalım. Hemen fonksiyonlarımı da açıyorum. Dirtgrass ve Stone. Evet hepsini açtık. Sıradan hepsini yapalım. Gravel. Gayet güzel toprak için. Ne var ne yok. Hepsini seçiyoruz. Ctrl C 4'ün içinde Ctrl V Evet. Evet. Şimdi bunları output olarak vermemiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Mac Material Attributes. Evet burada. Seçtik. Gördüğünüz gibi yeni material oluştur gibi bütün değerler var. Hemen Base Color'ını verdik. Roughness değerini verdik. Ve normal değerini verdik. Evet. İkinci materyalimiz hazır. Bana save diyorum. Ve tüm materyaller için aynı şeyi yapıyorum. Evet tüm materyallerimizi bitirdik. Şimdi hiçbir işimiz kalmadı. Hepsini kapatabiliriz. Evet. Gayet güzel gözüküyorlar. Otomateryalimizi açıyoruz. Bunun içindesine oluşturduğumuz fonksiyonların hepsini bırakıyoruz Evet şimdi işlemimiz bundan sonra başlıyor 4 biraz ve stop Evet şimdi sırayla hepsini bırakalım Tüm değerlerini alalım Tabii bu yakınlık bize hiç fayda sağlamaz. Düzen için biraz uzakta dursunlar. Bunun için de bir tane break. Evet. Bir break de buraya. Evet. Tüm değerlerimizi almış olduk. Şimdi geçişlerde yumuşak bir geçiş olmasını istiyorum. Onun için yani stone'dan başlayayım. Linear interpolate. Evet. Bunu verdik. 4'ün B'ye verdik. Ve evet, şimdi bunu direkt olarak base color'a verecek olursak çıkan sonuç Çıkan sonucu gördük. Şu şekilde bir geçiş var ama bu şekilde istemiyorum. Hemen alfa değerine world alank blend Evet. Evet. Geçişleri ayarlamak için bunu kullanacağız. Bunu da ha, aşağı alayım aşağıda kursun ee, sharpness ve bias bunları kullanacağız sharpness için hemen scalar parameter ismi olarak da stone 4 scalar parameter verelim aynı şekilde ctrl w hemen çoğalttım bunu bu da bayası olacak skadı bayası yaptım evet ee, değerlerin de default value olarak 30 stand bayası da eksi 3 evet eksi 3 daha doğru bir değer oldu evet şimdi geçiş daha net olarak gözüküyor Evet. Gördüğünüz gibi. Tamam. Evet. Şimdi bir geçiş daha ayarlamamız gerekiyor. Aynı şekilde linear interpolate diğerini istedik. Bunu da nereden aldık? Grass'ın base color'ından. Aynı şekilde. Evet. Buna da alfa değerini yine world align vereceğiz. Bu Buna da hemen Buna da loop e, scalar parametre ismine de grass4 param ee, parametre Hemen Ctrl W yapamadım. Top pozduk. Ctrl W Bu da Bayas Evet Hatta geçişi Neler oluyor hepsini görelim Buradan Verelim ki metal materyalimiz Burada iş görsün Evet Scalor'ı 20 Bayas'a da eksi -5 eksi verdim mi Evet geçti değer ne oldu bustan stand bunları rahat rahat daha sonra düzenleyebileceğiz şimdi aynı işlemleri bu e, bırakması değerleri için yapmamız gerekiyor ama biraz düzenleyelim Çünkü çok karışacak bu şekilde Thank mm -hmm. you. Normal değerini atıyorum. Bu sefer alfa değerini expekt normalı getirmemiz gerekiyor. Evet. A'yı zaten vermiştik. Yani normal değerini de atıyorum. Aynı şekilde bunu da üsttekine. çıkışında normale veriyoruz. Evet normal değerleriyle birlikte çok daha akıcı bir görüntü oldu. Evet sevdedik. Evet materyallerimiz oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi dik yerlerde kayaları görüyoruz hemen şemanelerimiz ve her şeyimiz var. Şimdi bunlara birazcık ayar yapmak için nasıl yapacağız? Instance değerlerinde oynama yapacağız. Evet, hemen instance değerlerinde oynamayı şu şekilde. eksi 5 evet karar mı oldu eksi 9 diyelim çok fazla geldi eksi 8 son 4 35 35 çok oldu 27 22 güzel 15 u 30 22 24 23 yer aldı. Evet, 1.3 gayet güzel oldu. Böyle karakterimizin yürüyebileceği yerlerde yaklaşık olarak anlaşılmış oldu. Evet. Evet, şimdi buraya bazı farklı uzaklıklar ekleyebiliriz. Şuraya bir kaya çizmek. Buraya kumsal yapmak gibi. Onları da nasıl yapacağız? Layer'larla yapacağız. Hemen bunu seyredelim. Ctrl Shift Steam yaptıklarımızın gitmesin. Evet. Layer Landscape. Layer Blend. Evet. Şimdi bu Layer Blend'imizin içine istediğimizi ekleyebiliyoruz. Ne ekleyeceğiz? Zaten halihazırda 3 tane materyalimiz var. 2, 3. Onun haricinde 2 tane de ayrıca oluşturalım. Birincisi oluşturduğumuz generated Evet, ne kadar oluşturduk. Grass Stone 4 cent, yosun. Ekstradan da yosun ekledim. Daha başka bir şey ekleyebiliriz gerçi. Yosun böyle olmaz. Olur. Olur. Yani bunu eklemeden Ctrl W, Ctrl W iki kere çoğalttım bunu. Çünkü her bir değerimiz için ayrı ayrı kullanmamız gerekiyor. is kalır o ve normal değerleri güzel. şimdi diğerlerini vermek için de e, ne yapacağız direkt base kalırı abone ol abone bu neydi 4 4'ün base kalırını 4'e Stone'un base kalırını Stone'a Rockness'larını Grass'ınkine gras Bunu Aynı şekilde hepsini yapıyoruz. Evet hepsini bitirdik. Gördüğünüz gibi ayna gibi bir görünüm oldu. Şimdi bunu proje haritasından düzelteceğiz. Hatamız var mı? Yok gibi duruyor. Ya, tabii kaydettiğinizden emin olun. Evet. Gördüğünüz gibi orası aynıydı. Burası da aynı oldu. Şimdi bunu düzeltmenin basit bir yolu var. Evet. Şimdi bunu e, layer'ları görmemiz gerekiyor. Layer'ları da nasıl göreceğiz? Hemen landscape'ye geliyoruz. Ee, buradan finte geliyoruz bu Pente bakın yerler burada gözükmüyor Bu bir hata mıdır bilemiyorum bu otomaterialı aldım buraya tekrar instansı koydum bu bekliyorum Evet gördüğünüz gibi yerler geldi Evet şimdi Evet, şimdi bunları oluşturacak ama şuraya hemen yeni bir klasör oluşturayım. Generate way diye bunun için oluştursun. Ara oluşturdukça da göreyim. Way blend layer. Ben burada materialın içinde. Evet. oluştu. Aynı şekilde metrenin içinde her biri için tek tek yapıyorum. Tabii bunları oluşturmadık. Bunları oluşturmamız gerekecek. Oluşturunca bunları da hemen içeri alırız. Evet haritamız normale geldi. Şimdi mesela şuraya bir kayalık zemin oluşturmak istiyoruz. Hemen stili seçiyoruz. Orayı biraz işaretleyeceğiz. Kendine gelmesini bekleyeceğim. Evet kendine geldi. Gördüğünüz gibi o burası kaya oldu. Bu şekilde buraya e, kum, yosun ekleyeceğiz. İstediğimiz bölgeleri bu şekilde seçerek düzeltebileceğiz. Şimdi geri alayım ben bu yaptıklarımı. Bilgisayar bayağı durma noktasına geldi. Ctrl Shift şey yapıyorum ki her şey bir kaydı olsun. Evet. Tekrar Selection'a geleyim. Şimdi aynı şekilde e, bir tane de kum oluşturayım. Ne yapacağız? E, bir tane Material Function sent diyelim buna da. açtım eee starter pek de var mı şuraya ben sent yazayım sent stone sent stone işimizi görmez o zaman hemen buna bir materyal kurayım hemen buraya yeni klasör oluşturuyorum text He. Ee, free textiles.com'dan bulduğum textiles.com buraya atıyorum evet kum hate ve normal gözüküyor güzel evet şimdi materyallerimize geri dönelim sendi açalım ha, zaten açık daha önce bunun yapısı gris'in yapısına çok benziyor. Gris'i kopyalayalım. Shaders'ları komple ederken Bilgisayarımı ciddi anlamda yoruyor. Burada bazı şeyleri değiştirmem gerekecek. Evet değiştirmem gerekenler. Yani Texture klasöründe zaten hepsi hazır duruyor. Hepsini seçtim. Sendin içine bırakıyorum. Evet. Green. Mesela green değer olsun. Evet buradan gelecek. UVCD önemli uzaklığını uzaklığa göre koordinatını bu yapacak. Evet, nasıl diyebiliriz? Bunun yerine ilk olarak bunu koyduk. <gülüyor> Başka bir şeyimiz kalmadı. seviyorum Şöyle bir kontrol edelim. Evet, gayet güzel, düzgün. Evet, şimdi projemizden metreye de girdik. Sandy. Hemen taşıyorum. Evet, diğerlerine yaptığımız gibi bu sefer sadece e, base kalır, ragnaz ve normal. Evet seviyorum. Evet proje ortamıza geldik. Buradan landscape'e geldim. Evet sendimizde güzel görünüyor. Diğerleri gibi bunu da oluşturuyorum. Okey. Şimdi sen seçiliyken şunu 2048 yapalım. 48 çok mu oldu? Normaldir. Evet. Evet. <gülüyor> bir kere play diyeyim. Ama play çok yanlış bir yere... Yok, çok yanlış bir yere gitmedi. Güzel. Evet, kum salımız gayet güzel oldu.